Evet arkadaşlar 6 Şubat Çarşamba 2019 Formülüne hoş geldiniz. Bizi izleyenler takip edenler bilirler Aynı formülü her Program için uyguluyoruz Toplam 18 kupon yapıyoruz 18 kuponda 3 maç konti garanti veriyoruz arkadaşlar Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz Bu yapacağımız formülün 18 kuponun 18'ine de 2 tane Takip ettiğiniz maçlardan Takımlardan maç ekleyeceksiniz Yani 5 maç yapacaksınız toplamda 18 kuponda 2 maçı siz kendiniz banko yazacaksınız. 3 maçı da bunun aynısını oynayacaksınız. 3 maç konti garanti burada var arkadaşlar. Tekrar ediyorum yanlış anlayan arkadaşlar var. 3 maçı ancak 18 ya da 27 kuponda garanti edebilirsiniz. Bu 18 kuponun formülü. Tek kuponda 3 maçı garanti etmek mümkün değil. Çok büyük şans arkadaşlar. 5 maç yapıyorsunuz. 3'ünü bunun aynısını oynuyorsunuz. 2 tane kendiniz maç ekliyorsunuz. Toplam 5 maç oluyor maksat verdiğimiz parayı almak üstüne para kazanmak. Şimdi hemen ispatını yapalım. Bakın arkadaşlar bu 4 Şubat Pazar günü bunun videosunu çekmiştik. Takip edenler zaten mesaj yazıyorlar, yorum yazıyorlar. Bakın 3 maç konti garanti her e, çektiğimiz gün bir, bir veya iki gün öncekini gösteriyoruz aynı videoda çektiğimizi burada ispatlıyoruz. Bakın 486 153 e 479 Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. İkinci kuponda yuvarlak içine aldım. 1 0, 6, 486 1 153 0 479 6 olarak tutmuş. Bunu oynayanlar iki maç eklediler. İki maçı beklediler. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi mantıken düşünün. 5 maç oynadınız. 5 maçta beş maçı beklemek mi? Ya da üç maçta üç maçı beklemek mi? Mantıklı. Yoksa 5 maçın üçünü kontrol arantı yapıp iki maçı beklemek mi? Daha önemli. Kolay arkadaşlar. Yazacağınız iki maçın ganyanına göre verdiğiniz parayı fazlasıyla alıyorsunuz. Bu 18 18.54 lira. E, buraya iki maç eklediğinizde arkadaşlar e, yaklaşık 10, 10 ganyana yakın ganyan var burada cebinizde. Beklediğiniz maçların ganyanına göre verdiğiniz parayı fazlasıyla çıkartıyorsunuz. Amaç sürekli kazanmak e, devamlı. E, bu sistemi uygulayarak hem zevkinizi çıkarıp hem de para kaybetmeden kazanmak arkadaşlar. Şimdi formülümüze geçelim. 6 Şubat çarşamba. 461, 460 ve 462 no'lu maçları seçtik. Bakın seçtiğimiz maçlar yukarıya bakın 461'e 210, 280, 270, 462'ye 60, 2 90 210 ve 462 alt üst yani 3 ihtimalin alt üst zaten başka 462'nin başka şansı yok. Diğerlerinde üç ihtimalle oynadık yani tutmaması bu üç maçı mümkün değil arkadaşlar bu sistemi 11 komunu konti garanti oynayacaksınız e, aynen yazacaksınız sadece iki maç ekleyeceksiniz yazdığınız maçların oranına göre para alırsınız ama verdiğiniz parayı çıkarma şansınız çok yüksek arkadaşlar iki maç tutarsa şimdi ganyanlar birbirine yakın maçları e, oranları seçiyoruz oturma aşırı niye Burada zaten kimin geleceği önemli değil. Burada üç baş ne olursa sonuç ne olursa olsun biraz önce ispatını yaptığım gibi tutuyor arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya 1. kupon 2. kupon diye yazıyor. İlk 9 kupon bu. Peşinde birinci daha bir 9 kupon daha var arkadaşlar. Ee, en sonunda bir formül daha var. Bu birinci formülümüz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Şimdi bakın 461'e bakın arkadaşlar. 1.02 dedik ya birinci satıra bakın yukarıya. 461, 1, 1, 1, 461, 0, 0, 0 yan yana bakın. Birinci satır devamına bakın altı. 461, 2, 2, 2 yazdık. İkinci satır 460, 1, 0, 2, 460 tekrar 1, 0, 2 yan yana yazıyoruz. Üçüncü satıra bakın 462, şey 460 pardon yine 1, 0, 2. Şimdi 462'ye geldik. Alt üst kullanıyoruz burada. Önce ilk 9 kupana komple alt. Bakın üçüncü satıra ve altta üçüncü satır devamına. 462 komple alt arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu ilk dokuz kuponumuz şimdi ikinci dokuz kupona geçiyoruz arkadaşlar yine 6 şubat çarşamba ikinci dokuz kupon maçlar aynı 461 460 ve 462 burada birinci ve ikinci satır yani 461 ve 460 biraz önce oynadığımızın kopyası arkadaşlar Bakın aynen bir kere onu buralara yazıyoruz. Yan yana birinci kupon ikinci kupon diye yazıyor. ikinci dokuz kuponumuz yukarıdan aşağı hepsi birer kupon. Biraz önce olduğu gibi. 461'e bakın yukarıya birinci satıra. 1 1 1 0 0 0. 4, birinci satır devamında 461 hemen altta. 2 2 2. İkinci satıra bakın yukarıya. 461 0 2. Tekrar 1 0 2'ye yan yana yazıyoruz. ikinci satıra bakın devamına. Tekrar 1 0 2. Şimdi 462'ye geldik. Biraz önce... Alt demiştik arkadaşlar. Şimdi komple üst diyoruz. 462 3. satıra bakın. Devamına da bakın alt tarafa. Komple üst diye yazdık. Şimdi arkadaşlar burada 3 maçı konti garanti ben size verdim. Şimdi sizin burada yapacağınız buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Burası 54 lira 18 kupon ve 10 ganyan cebinizde. Siz buraya 2 maç eklediniz. Eklediğiniz maçlar düşük ganyandı. Mesela diyelim ki 2,5 atıyorum veya 3. 3 olduğunu düşünün çarpımı. E burada da 10 ganyan var 30. 3 misli yapsanız 90 lira. Verdiğiniz para 54 lira. Ne oldu arkadaşlar? Verdiğiniz parayı neredeyse 2'ye katladınız. Yazacağınız 2 maç daha yüksek oranlı olursa şansınız da giderse bu 2 maçta tuttuğunda parayı alırsınız. Ama düşük ganyan bire yazsanız en az verdiğiniz paranın 20-30 lira fazlasını alırsınız. Bunu her gün aldığınızı düşünün arkadaşlar. Böyle hesap edin ne olur zarar etmezsiniz üstüne de para kazanmış olursunuz. Şimdi ikinci formülümüze geçmeden önce abone olmayı unutmayın. İkinci formülümüze geçelim arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan, sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki 1000'ler aldım, 3000'ler aldım, 2000'ler aldım, 500 lira aldım. E tamam ne aldın? Peki soruyorum ben onlara. 500 lira aldın da kaç para verdin?